Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Beni Bırakma ilk sezonu, haftanın son günü Cuma günü, 110. bölüm ile 8 Haziran'da son buluyor. Merakla izlenen dizinin, ikinci sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezonda neler olacak izleyiciler bu soruların cevaplarını merak ediyor. Beni Bırakma bir kış dizisi olarak hafta içi her gün ekranlardaydı, şimdi yeni yaz dizileri başlıyor ve Beni Bırakma dizisindeki, oyuncular dinlenmeye çekiliyorlar. Yaz sezonu bitiminde, Beni Bırakma'nın ikinci sezonu Eylül ortasında başlaması bekleniyor. Yeni sezonda tahminlere göre şu şekilde olacak. İlk sezonun finali çok acı bitmiş ve Sayar ailesi yaprak dökümü gibi savrulmuşlardı. Sezon finalinde Zeynep Emre'yi kurtarmak için, oraya yaklaşmıştı fakat bu plan, Ters Stepebilir ve Zeynep istemesi de Bora ile evlenebilir. Aslan Bey Sılaya zarar verebilir. Fakat Tarık Sılayı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca Zeynep başarılı olup Emre'yi hapishaneden çıkaracaktır. Beni bırakma 2. sezon gayet aşk dolu, aksiyona eksik olmayan bir şekilde devam edecek gibi duruyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.